Eğer bu hoparlörün kısa süreli bir ses vermesini sağlarsak, titreyen bir dalga elde ederiz. Bu ortamda ilerleyen sesin hızı içinde bu sıkışmış bölgeye odaklanabiliriz. Nemsiz ve 20 derecelik bir ortamda sesin hızı saniyede 343 metre ya da saatte 767 mildir. Tekrar eden basit harmonik bir dalganın sesinin hızını da izleyebiliriz. Dalganın hızı, yine ses ortamda ilerlerken, buradaki sıkışmış bölgelerin hızı sayesinde bulunabilir. Dalganın hızının, ileri geri hareket eden moleküllerin hızı olmadığını hatırlatmakta yarar var. Moleküller de bu hızla hareket etmelerine rağmen, sesin hızı, moleküller arasında ilerlerken ortaya çıkan düzensizliğin hızıdır. Ses, boylamsal, yani uzunlamasına bir dalgadır. Çünkü dalga, ortamdaki titreşimlerin yarattığı çizgiye paralel olarak ilerler. Bir başka dalga tipi, çapraz dalgadır. Çapraz dalga, dalga hızının ortamdaki titreşimlere dik olduğu durumda oluşur. Bir ip üzerindeki ya da suyun yüzeyindeki dalgalar çapraz dalgalara örnektir. Havanın yer değiştirmesiyle konumu grafiğine bakarsak dalga ilerledikçe dalga şeklinin de sağa doğru ilerlediğini görürüz. Bunun için sesin hızını, tepe noktalarının hızını, vadilerin hızını, kısacası dalga üzerindeki herhangi bir noktanın hızını bularak hesaplayabiliriz. Ses dalgasının hızını veren bir formül bulmak için, Gelin burada ne olduğunu biraz daha yakından inceleyelim. Bu hava molekülüne bakın. Bu molekülün ileri geri bir döngüyü tamamlayan hareketi bir periyot sürüyor. Tamam mı? Ve bu zaman içinde dalga şekli bir dalga boyu yol kat etmiş oluyor. Bunun sebebi dalganın bir periyot sonra molekül başladığı yere döndüğü için orijinal şekli üzerine gelmesidir. Hız uzaklık bölü zaman olarak tanımlandığına göre sesin hızı da dalga boyunun uzunluğu bölü dalganın periyodu olmalıdır. Dalga bir periyotta ileriye doğru bir dalga boyu yol gittiği ve frekans bir bölü periyot olarak tanımlandığı için bu formülü hız eşittir dalga boyu çarpı frekans olarak yeniden yazabiliriz. Bu formül her dalga bir periyotta bir dalga boyu ilerlediği için sadece ses dalgaları değil diğer tüm dalgalar için de bu geçerlidir. Ama dikkatli olmalısınız bu denkleme bakıp da hoparlörün ayarlarıyla oynayarak frekansı arttırdığınızda hızın da artacağını düşünüyorsanız eğer yanılıyorsunuz. Çünkü frekans yükseldikçe dalga boyu da aynı oranda küçüleceğinden sesin hızı sabit kalır. Aslında bakarsanız hoparlöre ne yaparsanız yapın sesin hızını arttıramazsınız. Peki, sesin hızı değişebilir mi? Sesin hızını değiştirmenin tek yolu, sesin yayıldığı ortamı ya da ortamın özelliklerini değiştirmektir. Yani sesin havadaki hızını değiştirmek için, havanın sıcaklığını, nemini ya da yoğunluğunu değiştirmek ya da hava yerine su, helyum ya da metal kullanmak gerekir. İşte, ortam üzerinde yaptığınız tüm bu değişiklikler sesin hızını etkiler. Bazıları, sesin genliği değiştiğinde hızının da değişeceğini düşünürler, ama bu doğru değildir. Örneğin, büyük genliğe sahip bir ses yaratırsak, bu ses dalgası aynı ortamda küçük genliğe sahip bir sesten daha hızlı ilerlemez. Sadece daha şiddetli olur. Başka bir deyişle, bağırmak birinin sesini daha hızlı duymasını sağlamaz. Yani biri bağırıyor diye onun sesini daha hızlı duymayız. Sesiniz onlara eriştiğinde, karşı taraftakilere eriştiğinde sadece daha yüksek bir ses duymuş olurlar. Bunun için sesin hızının, yayıldığı ortamın özellikleriyle bağlantılı olduğunu sakın ama sakın aklınızdan çıkarmayın.